Değerli senar Türkiye'den tarık, tarık Haber Bülteni'ne karşınızdayız. www.tarikhamaza.tarikhaber.com ana haber bültenimiz başlıyor yaklaşık 21.54'e kadar bu ekranlarda günlere çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Benim. Ama haber bültenimiz başlıyor. Ee, sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak değerli dostlar. Social Jet Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Lam Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, Facebook tarık Haber LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, İslamet Tarık Haber, Twitter'e Tarık Haber, Redket Grand Life 73, 108, YouTube Tarık Haber TV'ye Kemal Tarık Asyaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak. Değerli dostlar, Vigo Live'da yayındayız. Vigo Live kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabiliyorsunuz. Viko Live yayındayız kanalımız. Tur kapak TV dinamikleri Oku Canlı yayında yayındayız değerli dostlar. Uf canlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. İlkede yayındayız. kanalımız Tarık Haber ulaşabilirsiniz. Değerli dostlar. Genel olarak Izleyen, Twitter'da sohbet odalar var malumunuz. orada yaygayız Twitter kanalımız Star Haber TV demizlere ulaşabilirsiniz. helalde dostlar ee, son olarak biliyorsunuz bir sosyal medya kanalımız daha var da OBS Stüdyo OBS Stüdyoda da yayındayız OBS Stüdyo kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere yani e, Twitch kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz değerli dostlar ilk haberimiz Yunanistan'ın tepkisi sonrası silmişti yeniden yayınladılar İşte NATO'nun o paylaşımı değerli izleyenler NATO Müttefik Kara Komutanlığı Lank.com 36 Zafer Bayramı'nın 30. yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı Yunanistan'ın tepkisini ardından silmişti söz konusu hesaptan yeniden bir paylaşım yapıldı konuya ilişkin konuşan AK Parti Söyücüsü Biraz evvel gelen habere göre birkaç dakika önce Silahlı Kuvvetler Günü mesajı olarak yeniden yayınlamışlar. Bakanlığımızın ilettiği rahatsızlığımızın NATO tarafından gereğinin yapıldığı sonucuna varabiliriz dedi. Haber, haber, yürücü adam. Yunanistan'ın tepkisi sonrasında NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını silmişti. Yeniden yayınladılar. İşte o paylaşım. Yunanistan'ın tepkisi sonrasında NATO 30 Ağustos paylaşımını silmişti. Yeniden yayınladılar, işte o paylaşım. NATO Müttefik Kara Komutanlığı, Plan John, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı Yunanistan'ın tepkisinin ardından silmişti. Söz konusu hesaptan yeniden bir paylaşım yapıldı. Konuya ilişkin konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Biraz evvel gelen habere göre birkaç dakika önce Silahlı Kuvvetler Günü mesajı olarak yeniden yayınlamışlar. Bakanlığımızın ürettiği rahatsızlığımızın NATO tarafından gereğinin yapıldığı sonucuna varabiliriz dedi. NATO müttefik kara komutanlığı, Lan John, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünü kutlamak için paylaştığı gönderiyi Yunanistan'ın tepkisinin ardından silmişti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Partisi'nin MYK gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasında söz konusu olaya ilişkin de bir açıklama yaptı. Çelik, NATO'nun yeniden bir paylaşım yayınladığını belirtti. İşte detaylar. NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan ilk paylaşım. NATO Müttefik Kara Komutanlığı, Plan sosyal medya hesabından, Türk askerlerinin fotoğrafının bulunduğu gönderide, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı etiketlenerek Türkçe olarak zafer Bayramımız kutlu olsun denilmişti. Paylaşımın devamında İngilizce, bugün Türk bağımsızlığının yüzüncü yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız ifadeleri kullanılmıştı. Yunanistan'ın tepkisi sonrası silinmişti. NATO'nun paylaşımı sonrası Yunanistan paylaşıma tepki göstermiş, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e resmi şikayette bulunduğunu duyurmuş, NATO'nun paylaşımını kabul edilemez bir adım olarak nitelendirmişti. Yunan ordusunun da NATO'ya bağlı Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karar Dağrı'na, HAPE, şikayette bulunacağı bildirilmişti. Lan ülkelerin ulusal bayramlarında düzenli olarak kutlama mesajları paylaşırken, 25 Mart'ta Yunanistan Bağımsızlık Günü'nü kutlamıştı. Çelik, Yeniden yayınlamışlar. Ömer Çelik, yaptığı açıklamada söz konusu hesaptan yeniden paylaşım yapıldığını belirterek Yunanistan'ın Silahlı Kuvvetler Günü NATO'nun sosyal medya hesabından kutlandı. Türkiye'ninki de 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir kutlama yayınlanmıştı, daha sonra silinmiş. Milli Savunma Bakanlığımız bu konudaki rahatsızlığımızı NATO makamlarına iletti. Dolayısıyla onlar bir değerlendirme yapıp sonucu bildireceklerdi. Biraz evvel gelen habere göre de birkaç dakika önce bunu Silahlı Kuvvetler Günü mesajı olarak yeniden yayınlamışlar. Birkaç dakika önce bu olmuş. Dolayısıyla burada Milli Savunma Bakanlığımızın ürettiği rahatsızlığımızın NATO tarafından gereğinin yapıldığı gibi bir sonuca varabiliriz. Bunun için silinmiştir, bahsedildiği gibi Yunan makamlarının etkisiyle mi silinmiştir, o NATO içinde değerlendirilip ayrıca gereği yapılıp bildirilecektir. Olayın ilk anından itibaren bakanlıklarımız, Gereken takibi yapmaya başlamıştır. Ve anlaşıldığı kadarıyla da bakanlıklarımızın yaptığı takipler neticesinde sonuç alınmış gözüküyor. Daha önce de olmuştuk, NATO'da bir tatbikat vesilesiyle yine Türkiye'yi de falan bir şey. O zaman da rahatsızlık belirtilmişti ve gereğini yapmışlardı. Ama NATO'nun, bu kadar kurumsal bir yapının bu konularda çok daha dikkatli olmasını beklemek her zaman hakkımızdır ifadelerini kullandı. İşte NATO'nun son paylaşımdı paylaşımıının ardından karar İzmir'de İzmir'de bulunanlan bugün yeni bir paylaşım yaptık NATO'nun söz konusu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında salı günülanyon müttefikimiz Türkiye'yi Silahlı Kuvvetler günü vesilesiyle kutlamıştır ev sahibiniz Türkiye'ye teşekkiniz 30 müttefikimize ittifaka yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz birlikte daha güçlüyüz denildi paylaşımda NATO ve Türk bayrağı Zafer Bayramı kutlama mesajını sildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar. Karaya oturduk. Yeni trafiği askıya alındı. Yasak aşk iddiası çıldırttık. Uçağ bıçağı... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 22.54'e kadar değerli olsun. Ve diğer haberimize geçiyoruz. TFP'nin binasında silahlı saldırı düzenlendi. Ateş açan kişi yakalanmış. Son dakika haberine göre TFF binasına silahlı saldırı düzenledi, polisler inceleme başlattı, tam 5 kurşun isabet etti. Son dakika haberine göre TFF yönetim kurulu toplantısının yapıldığı saatlerde Riva testlerinin yakınındaki derenin kenar, e, kenarından binaya ateş açıldı. Saldırıda herhangi bir yaram olmazken binaya 5 kurşun isabet etti, Saldırılan kısa süre içinde yakalandı. AK Parti Söyücüsü Ömer Çirik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'na bir saldırı olduğu haberi vardı. Sayın Büy Büyük Ekşi ile görüştüm. Geçmiş olsun. Teknemi İletiyorum İfadelerini kullandı. Skor. Skor. Skor Toto Süper Lig. Son dakika t, -t, t binasına silahlı saldırı. Polisler inceleme başlattı. Tam 5 kurşun isabet etti. Son dakika TFF binasına silahlı saldırı. Polisler inceleme başlattı. Tam 5 kurşun isabet etti. Son dakika haberleri, TFF yönetim kurulu toplantısının yapıldığı saatlerde Riva tesislerinin yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldı. Saldırıda herhangi bir yaralanma olmazken binaya beş kurşun isabet etti. Saldırgan kısa süre içinde yakalandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'na bir saldırı olduğu haberi vardı. Sayın Ülkeç'iyle görüştüm. geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Son Dakika Haberleri Türkiye Futbol Federasyonu'nun, TFF, Riva'daki binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. ...kurunun toplantı yaptığı sırada silahlı saldırı da bulunuldu. TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 7 kurşun isabet ettiği ifade edildi. Gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yara almadığı ve kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi. Saldırganlar yakalandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun rivadaki binasına ateş açan kişiler yakalandı. 5 adet isabet var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öncelikle geçmiş olsun mesajlarımızı iletiyoruz. Bir yakın yerden 11 atış olduğunu değerlendiriyoruz. Boş kovan 11 adet var, 5 adet de isabet var ya. Bu olayın zanlıları kısa süre içerisinde yakalandı. Zanlılar zil zurna sardı boş. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, zanlılar zil zilna sarboş. Allah korumuş. İsabet alan yerleri gördü. Sarboş olmasalar bu atışları profesyonel bir atış olarak değerlendirebilirdik. Soruşturmayı derinleştireceğiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olay tüm yönleriyle soruşturulacak. Kafada bir tek soru kalmayıncaya kadar bu soruşturmayı derinleştireceğiz. Cüve o polisimizin dikkatli çalışması sonucunda hemen yakalandı. Çok üzgünüz. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ligler başlayalı daha 4 hafta oldu ama maalesef Twitter'da fanatizm problemi daha şimdiden başladı. Lütfen her puan kaybında hakemleri, federasyonu suçlamayın. Önce insan olduğumuzu hatırlayalım. Çok üzgünüz. Spot, dostluktur. Bu olayda herkese bir ders olsun. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu olayda herkese bir ders olsun. Allah hiçbir sıkıntı yaratmadan bizi karşımıza çıkardı. Silah seslerini duyar duymaz kendimizi yere attık. Hamit Altıntop, silah seslerini duyar duymaz kendimizi yere attık. Yönetim kurulundaki arkadaşlar benim yaralandığımı düşünmüşler. Verilmiş sadakamız varmış. failler umarım en kısa zamanda bulunur. İstanbul valisinden açıklama. İstanbul valisi Ali Yerlikaya Türkiye Futbol Federasyonu'nun yuvadaki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır. Spor Bakanı Kasapoğlu, şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yuvadaki tesislerine gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. TFF yönetim kuruluna ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ömer Çelik'ten açıklama geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu'na bir saldırı olduğu haberi vardı. Sayın Büyükekçi ile görüştüm, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bunun tabi emniyet, adliye bütün boyutlarıyla ortaya çıkaracaktır. Beşiktaş, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu TFF Riva Hasan Doğan, Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerine yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor. Türkiye Futbol Federasyonu yönetici ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan binasına silahlı saldırıda bulunulduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Yapılan bu saldırıyı kınıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Yönetim kurulu üyeleri ve tüm futbol camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Güvenlik güçlerimizin, endişe verici vahim olayın takipçisi olarak sorumluları en kısa sürede adaletin önünü çıkaracaklarına olan inancımızın tam olduğunu vurguluyoruz. Galatasaray'dan da mesaj var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, başta TPP olmak üzere tüm futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bugüler Birliği, Türkiye geçmiş olsun mesajı yayınladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun rivadaki tesislerine gerçekleştirilen silahlı saldırı ilan etmiyor. Türkiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Faillerinin bir an önce bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz. En çok aranan haberler, İletişim, Yardım, Üyelik, Gizlilik politikası, Yasal uyarı, son dakika haber astroloji ve magazinden siyasete ekonomiden finansa. Ama haber bürtelerimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık 22 gönle kadar bu ekranlarda biz belirleyen haberimize geçiyoruz Türkiye bu operasyonu konuşmuştu soruşturma tamamlandığı çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı. değerli izleyen Demir yumruk soruşturması tamamlandı. İddianamede çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen ve 29 belinin yakıtlıklandığı demir yumruk soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede aralarında Erol Evcil'in olduğu 30 kişi belediyen 17 hakkında 2 yıldan 30 yıl 9 aya kadar hafif cezası istenildi. 15 kişi hakkında ise kovuşturmaya kavuştur yer olmadığı kararı verildi. Örgütün... 3 milyar 955 milyon 628 bin 534 liralık kamu zararına sebep oldukları belirtirken, iddianame de ayrıca örgütün çalışma sistemi ve faaliyetlerine ilişkin çarpıcı detaylar da yer aldı. Haber, haber, güncel. Demir yuruluk soruşturması tamamlandı. İddianame çarpıcı detaylar. Demir yuruluk soruşturması tamamlandı. İddianame çarpıcı detaylar. Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen ve 29 şüphelinin tutuklandığı demir yumruk soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, aralarında Erol Evcil'in de olduğu 32 si hakkında 2 yıldan 30 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi. 15 kişi hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Örgütün 3 milyar 955 milyon liralık kamu zararına sebep oldukları belirtilen iddianamede ayrıca, Örgütün çalışma sistemi ve faaliyetlerine ilişkin çarpıcı detaylar da yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 3 ayrı suç örgütüne yönelik, 29 ilde gerçekleştirilen demir yumruk operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden aralarında Erol Eşrefoğlu, Evcil, Hüseyin Er Yılmaz ve Melih Karabacak'ın da bulunduğu 29 kişi tutuklandı. Şüphelilerden bazıları itiraz üzerine daha sonra serbest bırakıldı. 3 ayrı gruba ayırdığı soruşturmada 32 şirketinin yer aldığı Erol olup, Evcik, grubuna yönelik soruşturmayı tamamlayarak 17 kişi hakkında iddianame düzenledi. 9 şirketi ele geçirmişler. İddianamede örgüt yöneticileri ve üyelerinin hisse sahibi olduğu şirketler vasıtasıyla ekonomik olarak çıkmaza giren şirketleri, yakınlarına ait firmalara kiralayarak şirketlerin tamamını almadan makineleri, araç gereç ve sahaları kiraladıkları belirtildi. Örgütün bu şirketler adına faaliyet gösterdiği, piyasadan demir almak suretiyle bu şirketlerden üretilen her türlü demiri piyasaya arz ettikleri belirtilen iddianamede, şirketlere titik demir alınırken ve şirketlerin ürettiği demirlerin satış yapılırken kullanılan şirket üzerine tahakkuk eden değer vergisi, stopaj vergisi ve sdk primleri ilgili idarelere ödenmemektedir. Örgüt, bu gireli hareketler sebebiyle kanunu yüklüp miktarda zarara uğratmaktadır. Suç örgütü faaliyeti içerisinde hareket eden şüpheliler bakımından ise hileli hareketler neticesinde şirket mal varlıklarının pasif kısmı azaldığı için yüksek miktarda haksız kazanç elde etmişlerdir denildi. İddianame'de, örgütün bu yöntemle demir çelik sektöründe faaliyet gösteren 9 şirketi ele geçirdikleri aktarıldı. Piyasada söz sahibi oldular. İddia namide, Eroğlu İşletmeli, ve örgüt yöneticilerinin ucra ettiği bu faaliyetlerle kamuyu büyük zarara uğrattıkları aktarıldı. Örgütün tahakkuk eden vergileri kendi dünyalarına alarak piyasada haksız rekabet oluşturdukları ve kendilerine sıfır maliyetli finans kaynağı oluşturarak piyasada güçlü hale geldikleri belirtildi. Örgütün bu faaliyetler çerçevesinde 3 milyar 955 milyon 628 bin 534 liralık kamu zararına sebep oldukları da belirtildi örgüt liderlerine 30 yıl 9 aya kadar hapis istendi. İddi Aname'de Erol Eşletoğlu, Evcik, Fırat Ardıç, Hasan Kabuklu ve Tolga Demir'in suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırıcılık, 6183 sayılı amme alacakların Tahsis usulü kanunununum adresine muhalefet etmek suçlarından 30 yıl araya kadar, diğer şüpheliler Alparslan Gazi Ağca, Alperen Şengül, Ayten Evcik, Berat Nuri Şengül, Fettah Erden, Gülderen Evcil Ardıç, İsmet Köke, Mirza Ardahan Ardıç, Özdemir Öztürk, Remziye Evcil Şengül, Sadık, Fırat ve Kişioğulları, Sadık Gugünli ve Salih Evcil'in iki yıldan başlayarak değişen yıllardan hapisle cezalandırılmaları talep edildi. 15 kişi hakkında ise konuşturmaya yer olmadığı karar verildi. İllia, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 22, 52, e kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. İstanbul'daki iddialar bir bir anda gündeme oturdu. Ülkeye giriş çıkışlar kapalı mı? Açıklama geldi. Beykoz'dan gelen iddialar gündeme oturdu. Ülkeye giriş çıkışlar kapatıldı mı? Belediyenin flash açıklama geldi. Beykoz'un Tokatköy mahallesindeki kentsel dönüşüm alanında gelen iddialar çok konuşuldu. Bazı ve sosyal medyaya yalanan iddialara göre yıkım alanları çevresi polislerle kuşatılmış ve olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Bölgeden gelen haberler sosyal medyada hızla yayılırken Beykoz Belediyesi'nden bahsede geçen iddialara yanıt geldi. Haber. Haber. Güncel. Beykoz'dan gelen iddialar gündemi oturdu. İlçeye giriş çıkışlar kapatıldı mı? Belediyeden flash açıklamı. Beykoz'dan gelen iddialar gündeme oturdu. İlçe'yi giriş çıkmışlar kapatıldı mı? Belediyeden klaş açıklama Beykoz'un Tokatköy mahallesindeki kentsel dönüşüm alanından gelen iddialar çok konuşuldu. Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada yer alan iddialara göre, yıkım alanları çevresi polislerde kuşatılmış ve olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Bölgeden gelen haberler sosyal medyada hızla yayılırken Beykoz Belediyesi'nden bahsi geçen iddialara yanık geldi. İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Tokatköy mahallesinde, kentsel dönüşüm kapsamında evlerin zorla yıkılmak istendiği iddia edilmişti. Bazı basın yayın organlarında ve özellikle sosyal medyada yayılan iddialara göre polis, kentsel dönüşüm alanını kuşatmış, mahalleye giriş çıkışlar kapatılmış ve çıkan olaylarda ise çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı. Mahallelinin projeye karşı çıktığı ve polisin sert müdahalede bulunduğu iddiaları hızla yayılırken Beykoz Belediyesi'nden flash bir açıklama geldi. Belediyeye ait Twitter hesabından yapılan açıklamada, iddialara tek tek yanıt verilirken ilçeye giriş çıkışların serbest olduğu ifade edildi. Tokatköy kentsel dönüşüm projesiyle ilgili bilgilendirme başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. İlçeye giriş çıkışlar serbest. Bir süre önce başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları planlandığı gibi sürdürülmektedir. Basın ve sosyal medya aracılığıyla yayılan kışkırtıcı ve yalan bilgilere karşı vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını rica ediyoruz. İşte bugün yayılan bazı yalanlar ve doğruları. İddiat, ilçeye giriş çıkışlar kapatıldı. Gerçek, sadece kentsel dönüşüm alanında güvenlik amacıyla önlem alındı. İlçeye ve Tokatköy mahallesine giriş çıkışlar tamamen serbest. Geri dönüş almadık. İddiat, yetkililer sorularımızdan kaçıyor. Gerçek, dağlara karşı söz hakkımızı kullanmak istediğimiz, açıklama yapabileceğimizi söylediğimiz basın yayın kuruluşlarından, proje alanından gerçek dışı bilgilerle yayın yapan kuruluşlardan hiçbir geri dönüş alamadık. Arazi Belediye'ye ait. İddiat, insanlar zorla yerlerinden ediliyor. Gerçek, kentsel dönüşüm yapılacak arazi belediyeye ait. Proje sonunda hem evler yenilenecek hem de hak sahipleri tapılarına kavuşacak. İddia. Rantısal dönüşüm yapılıyor. Gerçek, proje maliyetinin yaklaşık %80'i devlet tarafından karşılanacak. Belediye kendini ait olan arazideki hakkından vazgeçerek milyarlarca TL'lik bir gelirden de vazgeçmiş olacak. Defalarca toplantı yapıldı. İddia hak sahipleriyle konuşmadınız. Gerçek, hak sahipleriyle defalarca toplantılar yapıldı. Tüm süreç ortak akılla yürütüldü köyde bu projeye özel bir ofis açıldı. İddia, insanlar kentsel dönüşüm istemiyor. Gerçek, proje alanındaki hak sahiplerinin büyük çoğunluğu muvafakat verdi. Muvafakat veren hak sahipleri aylar önce evlerini boşalttı ve projenin başlamasını bekliyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar. Ana haber bürtelimiz devam ediyor yaklaşık 22. 54'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. İşte beğendiği paylaşan Süper Ligi'yi yak yakacak kez resmen geliyor değerli izleyenler. Van beğendi. beğendiği kıyamet koptu Galatasaray Icardi'yi bitirmek üzere. Galatasaray Tanser'e sezonunun bombasını patlatmak üzere Paris Sencermen'in satış listesine koyduğu Icardi'yi renklerine bağlamak için yoğun çaba harcayan Sarı Kırmızılar Mutlu Son'a ulaşmaya çok yakın. Barış ile her konuda anlaşmazlığın Galatasaray'da anlaşmanın duyulması an meselesi. Icardi'nin menajerini yapan e, menajerini yapan eşi Vanda Nara İsrail hesabından yaptığı beniyle. Galatasaray. Andanları kıyamet korktu. Galatasaray, uçağı bitirmek üzere. Andanları beğendik kıyamet korktu. Galatasaray, Icardi'yi bitirmek üzere. Galatasaray transferde sezonun bombasını patlatmak üzere. Piscuit'in satış listesine koyduğu Icardi'yi renklerine bağlamak için yoğun çaba harcayan Sarı Kırmızı'lılar mutlu sona ulaşmaya çok yakın. PSV ile her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray'da anlaşmanın duyurulması an meselesi. Icardi'nin menajerliğini yapan eşi Andanar'ı, Instagram hesabından yaptığı beğeniyle taraftarı heyecanlandırdı. Mauro Icardi Galatasaray'da forvet transferi noktalanmak üzere, Seferovil'ten istenilen katkıyı alamayan Sarı Kırmızılılarda yeni bir golcü arayışı başlamıştı. Pisklin takımdan göndermeyi kafaya koyduğu ucardi için girişimlere başlayan Sarı Kırmızılılar bu transferde mutlu sona ulaşıyor. PSD ile anlaşma sağlandı. Fransız ekibi, Arjantinli futbolcunun 8 milyon avroluk maaşının 5 milyonluk kısmını ödemeyi kabul etti. Galatasaray, İsmin Yıldız'a Icardi'nin maaşının 3 milyon euroluk kısmını karşılayıp bir yıllığına kiralayacak. Arjantinli futbolcunun transferinde satın alma opsiyonunun olmama ihtimali de yüksek. Andanar'a herkesi heyecanlandırdı. Arjantinli oyuncunun eşi ve menajeri Andanar'ı, Instagram'daki Galatasaray yorumunu verdi. Andanar'ı, Instagram'da bir taraftarın yaptığı Dometo Galatasaray yorumunu verdi. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 22.54'e kadar ve diğer haberimizle geçiyoruz. 28 ay sonra ilk kez yakışandı. yakıta üçlü indirim geliyor değerli izleyen. Akaryakıtta sevindiren haber geldi, üçlü indirim yolda benzin, motoru ve LPG. Fektör fiyatları 28 ayının en uzun düşüş serisini yaşarken, akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber geldi. Cuma gece yarısı motoründe ortalama 2 lira, benzin ise 1 lira 5 kuruş civarlarına indirim ol olasılığı oluştu. LPG'de ise indirim işi hafta başı işaret edildi güncel yakıt fiyatları. Kaç kere işte 1 Eylül 2022 Perşembe benzin LPG ve motorun fiyat. Finans, finans, ekonomi. Akar sevindiren haber. 3 bin indirim yolda. Benzin, motorun ve LPG. Akar sevindiren haber. 3 bin <gülüyor> indirim yolda. Benzin, motorun ve LPG. Petrol fiyatları 28 ayın en uzun düşük serisini yaşarken akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber geldi. Cuma gece yarısı motorinde ortalama 2 lira, benzinde ise 1 lira 25 kuruş civarlarında indirim olasılığı oluştu. Neyse indirim için hafta başı işaret edildi. Peki güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte bir Eylül 2022 Perşembe benzin, LPG ve motorun fiyatları. Petrol, süresel bir yavaşlamanın enerji talebine zarar vereceğine ilişkin endişelerin, OPEC arzında potansiyel bir kesinti ve Amerika Birleşik Devletleri ham petrol stoklarında önemli bir düşüşle gayrı olmak üzere yükselişe işaret eden gelişmeleri gölgede bırakmasıyla Eylül ayına düşüşle başladı. Petrol fiyatlarında 28 ayın en uzun düşüş serisi yaşanırken akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluştu. Peki bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 1 Eylül 2022 benzin motorun mazot fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL, benzin litre fiyatı ve motorun litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu. İşte detaylar. Son dakika. 1 hafta motoruna tam iki haftada 5 kez zam yapılmıştı. Yapılan zamla birlikte litre motorunun litresi 30 TL'ye dayandı. Motorun zamlarına karşı fiyatlarında indirim yapıldı. Benzinin litresine 1 lira 4 kuruşluk indirim uygulandı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre cuma gece yarısı motorinde ortalama 2 lira, benzinde ise 1 lira 25 kuruş civarında indirim olasılığı oluştu. Neyse indirim için hafta başı işaret edildi. Rakam belirtilmedi. Petrol fiyatlarında Nisan bu yana Amerika Birleşik Devletleri, Han Petrolü, WTI Aralarında FED'in de olduğu merkez bankalarının yüksek enflasyonla mücadele için politikalarını sıkılaştırmasıyla, Ağustos'ta art arda 3. ayında da değer kaybederek 89 dolara geriledi. Bu, insan den beri en uzun düşüş serisi oldu. Brent petrol ise %0,5 düşerek 95,03 dolara geriledi. Petrol ve diğer merkez bankalarının faiz oranlarını artırarak resesyon endişelerini körütlemesiyle Ağustos ayına kadar geçen 3 aylık sürede yüzdeden fazla değer kaybetti. Bu düşüş, Rusya'nın Şubat sonunda Ukrayna'yı işgalinden bu yana halk petrolü tüm kazanımlarını geri vermesine neden olurken Suriye Arabistan'ı OPEC ülkelerinin arzı azaltabileceğinin işaretlerini vermeye sevk etti. OPEC 5 Eylül'de toplanacak. 23 ülkeden oluşan OPEC koalisyonunun enerji bakanları, Son toplantılarında küçük bir arz artışını kabul ettikten sonra üretim politikasına karar vermek için 5 Eylül'de toplanacak. Gelecek haftaki etkinlik öncesinde, grubun ortak teknik komitesi bu yıl ve gelecek yıl için küresel petrol piyasalarına ilişkin görünümünü sıkılaştırmıştı. OPERI bakanlarının değerlendirebileceği konular arasında, Ukrayna'daki savaşla birlikte Rusya'yı enerji gelirlerinden mahrum etmek amacıyla Rus Han petrolünün fiyatını sınırlamaya yönelik Devletleri'nin liderlik ettiği bir plan yer alıyor teklif İngiltere hükümetinin onayını işaret etmesiyle destek topluyor Hazine Bakanı Janetlende dahil olmak üzere g7 maliye Bakanları cuma günü planı görüşecektı yandan Op koalisyonu küresel piyasalar için görünümünü sıkılaştırdı 1 Eylül günler akaryakıt fiyatları benzin motoru LPG İstanbul' benzin 2013 TL motorin 2690 TL LPG 12 Türk Lirası 25 kuruş Ankara benzin 20-26 TL motorun 27 TL LPG 11,37 TL İzmir benzin 20-24 TL motorun 27 TL LPG 11 Türk Lirası 4 kuruş Ağustos'ta benzin fiyatı düştü motorun zamlandı Ağustos genelinde benzine %9 civarında indirim gelirken, motorun fiyatı %97 zamlandı. Motorun litre fiyatı ise İstanbul Avrupa yakasında, 1 Ağustos'ta ortalama 24.47 lirayken bugün itibarıyla 26.84 lira oldu. İlk 8 ayda %100 lira haber Habertürk'te yer alan habere göre, 2022 genelinde ise ilk 8 ayda benzine %56, motorine ise %110,4 zam geldi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Enflasyonda fatura zamlı detayı. İkinci el otomobil piyasasına %90 şoku. Son dakika emekli korunmuş. Ama haber ülkemiz devam ediyor der dostlar. Yaklaşık 20 22 54'e kadar bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Sonalda iddiası çıldırırsınız denirdi değerli izleyenler. Cristiano Ronaldo iddiası ünlü gazeteci açıkladığı çıldırırsınız dedi. Ünlü gazeteci George Romero Barcelona'nın transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Romero'nun o sözleri Cristiano Ronaldo transferiyle ilgili olduğu şeklinde yorumlandı. Barcelona taraftarları bu olayın ardından büyük Spor Spor İspanya Cristiano Ronaldo'nun nasıl Ünlü gazeteci açıkladı. Çıldırırsınız. Cristiano Ronaldo İhlası. Ünlü gazeteci açıkladı. Çıldırırsınız. Ünlü gazeteci Gerard Romero, Barcelona'nın transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Romero'nun o sözleri Cristiano Ronaldo transferiyle ilgili olduğu şeklinde yorumlandı. Barcelona taraftarı bu olayın ardından büyük şaşkınlık yaşadı. Cristiano Ronaldo. Ünlü gazeteci Gerard Romero'nun yaptığı açıklamalar sosyal medyayı yıktı geçti. Barcelona'nın sürpriz bir transfer yapacağını ifade eden Romero'nun sözleri Ronaldo'nun Barcelona'ya geleceği şeklinde yorumlandı. Sürpriz kişiyi öğrenirseniz çıldırırsınız. Gerard Romero, Barcelona'nın imzalayacağı sürpriz kişiyi öğrenirseniz çıldırırsınız. Konuşulan sürpriz imza Bernardo Silva değil. Bugünkü dünya basını biliyor ki Barcelona için sürpriz bir oyuncu gelecek. Herkes kartlarını oynayacak ve o ismi bulmaya çalışacak dedi. Herkes Cristiano Ronaldo diye tahmin ediyor. Ronaldo için en çarkıcı iddia İspanya basınından gelmişti. As gazetesi, yıldız futbolcunun Barcelona'ya transfer olabileceğini yazmıştı. Haberde Barcelona Başkanı Joan Lapporto'nun menajer Jorge Mendes ile Ronaldo'nun transfer olasılığını konuştuğunu ifade edilmişti. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 22.54'e kadar bu ekranlardayız. Kılıçdaroğlu bir kanalın canlı yayına konuk olduğu değerli izleyenler. KHK'larla ilgili sözleri çok konuşulmuştu değerli izleyenler. Son dakika haberleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK ile ilgili açıklamaları çok konuşulmuştu. Canlı yayında flaş sözler geldi. başka Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. KHK'larla ilgili sözleri tartışma konusu olan Kılıçdaroğlu, kritik mesajlar ve kılıçları kim haksıza uğradıysa adalet için oradayız. Devletinin dini adalettir. Alt benim ne dediğimi gayet iyi bilmiyordum. Son dakika Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'la ilgili açıklamaları çok konuşulmuştu. Canlı yayında flaş sözler. Son dakika, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ile ilgili açıklamaları çok konuşulmuştu. Canlı yayında flash sözler. CDP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kılarla ilgili sözleri tartışma konusu olan Kılıçdaroğlu, kritik mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu, kim haksızlığa uğradıysa adalet için oradayız. Devletin dini adalettir. Hak ne dediğimi gayet iyi biliyoruz. Adelerini kullandı. Cdp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enver Aysever'in sunduğu telebilde yayınlanan ayrıntılar programına konuk oldu. Kılarla ilgili sözleri çok konuşulan Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, kim haksızlığa uğradıysa adalet için oradayız. Devletin dini adalettir. Halk benim ne dediğimi gayet iyi biliyor, diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu. Cumhurbaşkanı adayımızı 6 lider bir araya gelerek belirleyeceğiz. Bu konuda söz verdik. Bazen şu eleştiri de geliyor, neden adayınızı açıklamıyorsunuz diye. Önce 6 lider Türkiye'yi nasıl yöneteceğiz konusunda görüş birliğine varmamız lazım. Sokak çatışmaları olasılığı var mı? Bunu yaratmak isteyenler çıkabilir. Bu toplumun sağduyusuna inanıyorum. Bize vatandaşlara sükunet tavsiye etmek düşüyor. Tahrif edenler çıkacaktır. Cam çerçeve indireceklerdir. Var olan siyasal iktidar, Türkiye'de demokrasiyi askıya almış vaziyette. Biz askıya alınan demokrasiyi tekrar hayata geçirmek zorundayız. Özetle Türkiye'yi demokratik anlamda yeniden inşa edeceğiz. DDP konusu. Altı liderin oluşturduğu bir masa var. Dolayısıyla altı lider bir arada ortak hareket ediyoruz. DDP ile görüşmemiz için bir sebep yok. Biz bütün partilerle görüşüyoruz. HDP ile de, AK Parti ile de, biz demokrasiden yanayız. Düşünceden insana zarar gelmez. İnsanların düşüncesine saygı duyarsınız. HDP bizim masada yok. Halkını ötekileştiren kişinin siyaset yapma şansı yoktur. Galiba HDP de ayrı bir ittifak oluşturuyor. Gerçekten sağlıklı bir politika izlenirse birinci turda Cumhurbaşkanı adayımız kazanır. Millet ittifakının belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır. CHP ekonomiye nasıl bakıyor? 21. Yüzyılın eşinde artık teknoloji var. Eğer siz teknolojik devrimi yakalayamazsanız tam bir felaketle karşı karşıya kalırsınız. Türkiye'nin geleceği konusunda şuraya fabrika yapalım demek artık yetmiyor. Yetenekli insanları Türkiye'de tutup, yüksek yetenek inşası sağlamak zorundayız. En yetenekli insanların yurt dışında değil Türkiye'de çalışmasını istiyoruz. Teknolojiyi üretimle birleştirirseniz çok şeyi başarırsınız. Sanayimiz var ama vasat bir sanayi. Elin olduğu bir çantayla gelir sizin kazandığınızdan çok daha fazlasını kazanır gider. Devlet tekerleşme yaratmaz. Biz ekonomiyi düzelteceksek bu bilgiyle ve birikimli olur. Ekonomideki en büyük etkiyi yaratan devletin kendisidir. Vergileri kim için harcayacaksınız? Nasıl planlayacaksınız? Topladığınız parayı 5 bir için harcarsanız başka türlü, yatırım yaparsanız başka türlü sonuç elde edersiniz. Devlet topladığı kaynağı kamu çıkarına harcamak zorundadır. Devlet tekerleşme yaratmaz. Devletin saygın olması lazım. 5 bir devleti sunuyor, milyar dolarları götürüyor. Biz bunları seyir milletleyeceğiz. Toplumun ahlakı bunu kabul eder mi? Biz adaletli olacağız diye söz veriyoruz. Doların göreve iadesi. Acaba olduğunu nasıl zor durumda bırakırız diye düşünüyorlar. Daha önce söyledi. KHK ile Barış Akademisi'nde görevden alınanları iade edeceğiz. KHK ile atılmış bir kişi, mahkemeye gitti. Savcı diyor ki bir şey yok. Biz göreve iade edeceğiz. KHK ile atmışsınız, mahkemede beraat etmiş. Biz başlatacağız Mahkum olanlar var, terörden ötürü. Terörden mahkum olmuşsa biz nasıl göreve getirelim? Bunlar da akıl yok. Petun ile kucak kucağa yatan sizdiniz. Her türlü rezaleti yapan sizdiniz. Suçlanan kılıçlar oğlu. Kılıçlar oğlu kim haksızlığa uğradıysa adalet için oradadır. Devletin dini adalettir. Halk benim ne dediğimi gayet iyi biliyor. Devlet Bahçeli'nin CHP ile sorunu ne? Şunu ifade edeyim, Sayın Bahçeli'nin bana olan tanrımı anlarım. Oy kaybediyor. Samimi olan bütün milliyetçiler bizim yanımızda. Vatanseverlik ülkücülükse biz de ülkücüyüz. Dünyada hastanesi olmayan tek ordu, Türk ordusu. Niye kardeşim? Hangi gerekçeyle aldın hastaneleri? Şimdi kalkıp beni milliyetçilikle eleştiriyor. Bizim milliyetçiliğimiz Akdeniz'in sularına yazılmıştır. AK Parti ve MHP'nin yatacak yeri yok. Süleyman Soylu açıklaması. Bütün kaçakçılarla fotoğrafı çıkıyor. Bu İçişleri Bakanı mıdır? Yoksa başka bir model midir? İçişleri Bakanı olacak kişinin elinde çok etki var. Temiz insan, ahlaklı insan olması lazım. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 22.54'e kadar değerli izleyenler. Sayın Kılıçdaroğlu açıklamaları yaptı ve diğer haberimize geçiyoruz. Ve olay iddia geldi Ronaldo ile anlaşıldı değerli izleyenler. Fenerbahçe Cristiano Ronaldo ile anlaştı yok artık denilmiş. Daha önce görülmemiş bir iddia ortaya atıldı. Ajans Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe Başkanı Koç Cristiano Ronaldo ile anlaşma sağladı. Ronaldo Avrupa'da başka bir takımla anlaşmaması halinde bu transfer ciddi boyutlara Cristiano Ronaldo ile anlaştı. Yok artık. Fenerbahçe, Cristiano Ronaldo ile anlaştı. Yok artık. Daha önce görünmemiş bir iddia ortaya atıldı. Ajan Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cristiano Ronaldo ile anlaşma sağladı. Ronaldo'nun Avrupa'da başka bir takımla anlaşmaması halinde bu transfer ciddi boyutlara geçecek. Cristiano Ronaldo. Fenerbahçe'de forvet transferi için hazırlıklar devam ederken olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı. May Trabzonspor'a Trabzon spora kaptıran sarılıcı verklilerde dünyayı ayağa kaldıracak cinsten bir olay yaşandı. Ronaldo ile anlaşma sağlandı. Ajan sporda yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Zor Gecesus, vatandaşı Ronaldo ile görüşerek sarılıcı verklik kulübe gelmesi için ikna etti. Bu görüşmenin ardından Ronaldo ile prensif anlaşmasına varıldı. Son günlerin giderimlisinin ardından bu transfer açıklanacak. Avrupa'da başka bir takıma transfer olmazsa. Manchester United'da beklediği performansı yakalayamayan Ronaldo, takımdan ayrılmak istiyor. Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına saatler kala, Ronaldo başka bir takıma transfer olmazsa, Fenerbahçe ihtimali daha da güçlenecek. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20-22, e, 50 e kadar bu ekranlar var ya. Diğer haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Önümden dönmedim açıklaması geldi değerli izleyenler. Hakan Aysev'den ölümden döndük iddialarına yanıt geldi. Nütenör Hakan Aysev hakkında çıkan ölümden döndü haberlerine çektiği video ile yanıt verdi. Dizimde oluşan rahatsızlık ve nedeniyle evde dinlenmeye çekilen Aysev ölümden dönmedim. Birkaç gün evde dinledikten sonra aranıza döneceğim deriz. Magazin. Magazin. Güncel. Hakan Aysev'den ölümden döndü iddialarına yanıt Hakan Aysev'den ölümden döndüğü iddialarına yanık. Ünlü tenor Hakan Aysel hakkında çıkan ölümden döndü haberlerine çektiği video ile yanıt verdi. Dizinde oluşan rahatsızlık nedeniyle evde dinlenmeye çekilen Aysel ölümden dönmedi. Birkaç gün evde dinlendikten sonra aranıza döneceğim dedi. 54 yaşındaki tenor Hakan Aysel, dizinde oluşan rahatsızlık nedeniyle evinde dinleniyor. Ünlü tenor hakkında çıkan ölümden döndü söylentilerine çektiği video ile yanıt verdi. Ölümden dönmedi. Ünlü tenor, Bundan dört sene önce küçük bir kırık olmuştu giz kapağında. Ona benzer bir şey nüksetti. Çok çok iyiyim. Sadece iki üç gün evde dinlenmem gerek. Ölümden dönmedim. Bazı haberler öyle çıkmış gazetelerde. Herkese buradan duyuruyorum. Sağlığım gayet iyi. Meraklanmayın. Telefonlar alıyorum. Birkaç gün evde dinlendikten sonra aranıza döneceğim ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ünlü çiftten sürpriz bir daha. Sıkır şaka notu duyurdu. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 22.54'e kadar bu ekranlardayız değerli izleyenler. Devasa gemi karaya oturdu. İstanbul Boğazı geçişlere kapatıldı. Son dakika haberine İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Devasa gemi karaya oturdu. Gemi trafiği asker. Son dakika haberine göre İstanbul Boğazı'nda 173 metre uzunluğundaki bir kargo gemisi karya oturdu. Dümen arızası yaptığı önerilen devasa gemi bebek önüne önlen demir aldı. Gemi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı. Öte yandan bölgeye kıymetli gelen bir müdürlüğüne bağlı çok sayıda remorkör sevk edildi. İşte son dakika haberinin detayını. Haber. Haber. İnce. Son dakika... İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar. Devasa gemi karaya oturdu. Gemi trafiği askıya alındı. Son dakika, İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar. Devasa gemi karaya oturdu. Gemi trafiği askıya alındı. Son dakika haberini göre... ...öğrenilen devasa gemi bebek önlerine demir attı. Ile İstanbul Boğazı'nda yeni trafiği askıya alındı. Atı yandan Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne TED, bağlı çok sayıda remorkör sevk edildi. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden TED, yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul Boğazı'nda 173 metre uzunluğunda Ladi Zehma adlı bir kargo gemisi karaya oturdu. İstanbul Boğazı'nda yeni trafiği askıya alındı. Kendi'den yapılan açıklamaya göre, bebek koyuna demir atan kargo gemisi için 5 renokör ve 5 port bölgeye sipedildi. Boğaz, gemi trafiğine kapatıldı. İstanbul boğazında, gemi trafiği askıya alındı. Öte yandan devasa kargo gemisinin Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Gümen arızası yaptığı bildirildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bayraktar haya bir müşteri daha. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 22.54'e kadar değerli dostlar. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Trabzonspor yıldızı açıkladılar değerli izleyenler. Trabzonspor Maxicomez transferi resmen açıklandı. Trabzonspor Maxicomez'in transferi için görüşmelere başladığını kapı bildirdi. Galatasaray'ı ilgilendiren Meksiko Mes transferini duyuran bordo mavililer yıldız oyuncuya formayı da giydirdi. Spor Trabzonspor Trabzonspor Naybu transferini resmen açıkladı. Trabzonspor Naybu transferini resmen açıkladı. Trabzonspor Naybu transferi için görüşmeleri başlandığını kapabilirdi. bildirdi. Penelbahçe'nin de ilgilendiği May Gomez transferini duyuran Goldoma veliler, Yıldız oyuncuya formayı da giydirdi. Trabzonspor, Maygomez'in Gomez'in transferi için Valencia ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Yıldız isim tercihini Trabzonspor'dan yana kullandı. Transfer detayları açıklandı. Trabzonspor, Maygomez'in Gomez'in sözleşme detaylarını açıkladı. Bon servis, 3 milyon euro, 4 taksit. Maaş, 175 milyon euro. Sözleşme maddeleri, sonraki satıştan %25 var. Trabzon açıklama. Trabzon Spor, İspanyala liga ekiplerinden Valencia kulübünün profesyonel futbolcusu Maymiliano Gomez González'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ve değerli izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com'un haber bülteninin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sevdiğinden Tarık iyi akşamlar dilerim.